Ben artık ne şairim, ne fıkra muharriri Sadece beyni zonklayanlardan biri Bakmayın tuzluğuma, meşhur babalide Bulmuşum rahatımı ben, bir tesellide Fikrin ne fahişesi olduğum, ne zamparası Bir vicdanım, bilemem kaçtır hava parası Evet, kafam çatlıyor Güya ulvi hastalık, Bendedir duymadığı dertlerle kalabalık. Büyük meydana düştüm, Uçtu fildi şu kulem, Milyonlarca ayağın altında kaldı kelle Üstün çile, Dev gibi geldi çattı birden toz, Sen cüce sanatkarlık, Sana büsbütün paydos. Cemiyet, ah cemiyet, yok edilen ruhu ile ve cemiyet cemiyet yok edilen ruhu ile çok var ki bu hınç bende fikirdir fikirse hınç genç adam al silahı iman tınsımlı kılınç işte bütün meselem her meselenin başı ben bir genç arıyorum gençlikle köprü başı Tırnağı en yırtıcı hayvanın pençesinden, daha keskin eliyle, başını ensesinden. Ayırıp o genç adam uzansa yatağına, yerleştirse başını, iki diz kapağına. Soru verse, ben neyim ve bu hal neyin nesi? Yetiş, yetiş hey sonsuz varlık muhasebesi. Dışımda bir dünya var Zıp zıp gibi küçülen İçimde humurtular inanma diye gülen İnanıyorum Bana öğretilen tarihe Sebep ne? Mezardansa bu hayatı tercihe Üç katlı ahşap evin Her katı ayrı ayrı alem Üst kat Elinde tesbih Ağlıyor babaannem Orta kat Mars oynayan annem ve aşıkları Altkart kız kardeşimin tamtamda çığlıkları Bir kurtlu peynir gibi ortasından kestiğim buyurun ve makatından seyredin işte evim Bu ne hazin ağaçtır bütün ufku mu tutmuş Kökü iffet dalları taklit Meyvesi fuhuş Rahimde cemiyetin ben doğum sancısıyım, Mukaddes emanetin dönmez davacısıyım Zamanı kokutanlar mürteci diyor bana. Yükseldik sanıyorlar, alçaldıkça tabana. Zaman korkunç daire, ilk ve son nokta nerede? Bazı geriden gelen yüz binde bir ileride. Yeter senden çektiğim, ey tersi dönmüş ahmak, Bir saman kağıdından bütün iş kopya almak, Ve sonra kelimeler, kutlu, mutlu, ulusal, Mavalları bastırdı devrim isimli masal, Yeni sirkine mahkum eskisi güzellerin, Allah kuluna hakim kulları heykellerin, Buluştururlar bizi elbet bir gün hesapta. Lafını çok dinledik, şimdi iş inkılapta. Bekleyin, görecektir duranlar yürüyeni. Sabredin, gelecektir solmaz pörsümez yeni. Karayel bir kıvılcım, simsiyah oldu ocak. Gün doğmakta, anneler ne zaman doğuracak?